Her kalem tadar yalnızlığın son demini Ben demiştim demek istemem sana gene mi? Verdin birine kalbini, hem de en dibini Ödeyemem kirasının onda birini Dön göstereyim sana hayatın gerçeklerini Yeter getir eskisini, şimdilerden çek elini Geldik son noktaya hayal kırıklığı Bizi beslemeli yeni jenerasyon Tek gecelik, tek bir günde aşık olduğun insanlar sahtır oldu, kimle yattın, kahve oldun, sabahında kahve doldur, hayalinde vakti yoktur, gerçek hayat sandığından boktur. Salakları korkut, yalanların koktu. Ben de istiyorum senin kafanı yaşamak, hangi kaşardan desteğe kalıyorsan al, bırakma. Bana yaşattıklarının hepsini sana yaşatmak istiyorum. Hangi gözle bakarsan bak yaşakmaz. Savaş Bittirilecek susma. susma Karanlık bir dünya sonuçlarda kalmadı Her zaman her yerde kötülük var anladın Anlatılanların hepsi yalan senle dinledin Dinlemekle yetinme hayatının yoluna bak Yoluna bak yollarında dikenler ve taş var abartma abartılan bir şey yok savaş var sonrasında kalman gerekiyor sen de kalmadın abartmıyorum dostum cidden savaşman gerekiyor savaşmadan kaçtın hayatına baktın evde belki karın vardı yanında da çocukların korktuğundan değil yani hep onları düşündün evde bir ekmek bulurlar mı diye üzüldün üzülme zaten hayatında artık sorun yok sorunların kalmayınca evine dönmen gerekiyor dönmedin sen de bu yüzden artık değiştin sorunların kalmadı ya ölüme doğru gidersin Ne kaybetti